kendi arpalığı gören bregafirler Sizler güce elinize her geçirdiğinizde bireysel menfaatlerinizi ve şeytani arzularınızı gerçekleştirmek için önünüze gelen her imkanı ve fırsatı değerlendirdiniz ve kullandınız. Kendinizi milletin öfkesinden ve hıncından korumak için her türlü siyasi ve dini değerin arkasına sığındınız. Maskeler taktınız. Arpalı kapıları ardında birbirinizle anlaşıp sanal düşmanlar yarattınız. Ve milletimizi de bu yarattığınız sanal düşmanların piyano yaptınız. Milleti kullanarak oradan nemalandınız. Artık bu sessiz çığlık size dur diyor. Bu sessiz çığlık millet dışında başka bir iradenin olmayacağını size gösterecek. Yurt içi ve yurt dışındaki istisnasız her grup, zümre, topluluk ne varsa hepsi görecek. Hepsi görecek. Hak ettiğini de bulacak. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Erlek'i ifşa edip etmeme konusunda aslında oldukça tereddütte kaldım. Bu nedenle iyice gözlemlemek ve gidişata dair sağlam çıkarımlar yapmak ihtiyacı hissettim. Gördüğüm kadarıyla belli bir klike hizmet eden bir anlayış içerisinde dezenformasyon ve kaos odaklı hazırlıkların merkezinde kendisi olduğunu ve arka planda ciddi hazırlıklar peşinde olduğuna kanat getirdim. Erlik'i araştırmam esnasında fark ettim ki bu sadece erlik hesabının arkasındaki kişinin tek icraati olmadığını, sosyal medya hesabından daha fazlasıyla meşgul olduğunu ve hatta kendisinin emir ve talimatları vererek kendi çevresinde yönlendirdiğini fark ettim. Bu durumun Türkiye'mizin milli güvenliğini ve huzurunu tehdit edecek ciddi boyutları olduğunu gördükten sonra harekete geçmeye karar verdim. Bu ifşanın kişisel bir hırs şan şöhret vesaire işte ünlü olma hırsı dikkat çekmek işte etkileşim almak vesaire değil. Bu amaçlardan ziyade Türkiye'mizdeki seçim sonuçları bakın her ne olsa olsun hiç önemli değil Kim kazanırsa kazansın yaşanması muhtemel görülen dezenformasyona dayalı bir terörizm ve karışıklık tehlikesinden kurtulmasına vesile olmasını temenni ediyorum benim amacım sadece bu. Yani sağlıklı bir ortam, bir Türkiye ortamına hep birlikte kavuşabilmek için. Ve milletimizi bu tehlikelerden korumak adına bir faydam olursa ne mutlu bana. Evet şimdi geçiyoruz Erlik'in gerçek kimliğine. Erlik'in gerçek ismi Tansu Özbey. Evet Tansu Özbey. Tansu Özbey yani Erlik 1979 doğumlu. Mevcut mesleği şu an Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyor. Uzmanlığı ise deniz kaptanlığı, yat kaptanlığı ve seyir. Ee, aynı zamanda e, özel ilgi alanı ve uzmanlık ikisi bir arada olarak da veri madenciliği internet hakkında yüksek düzeylere hakim oluşuyor. Ee, akademik yazarlık, yabancı dil yetkinliği ve diğer çeşitli şeyler de var. E-posta adresini de veriyorum. Tansu Özbey hotmail.com Evet. E-posta adresi Tansu Özbey e, hotmail.com Şimdi görev yaptığı bölüm Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı olarak geçiyor. Üniversite lisansını yani Erlik Tansu Özbey. Üniversite lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte bölümünde okumuş. 15 Haziran 2000 yılında da burada mezun olmuş. Ardından yüksek lisansını Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme bölümünde tamamlamış. Burada 24 Temmuz 2012 tarihinde mezun olarak görülüyor. Daha sonra doktora olarak İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden e, burada tezin adını veriyorum, yat kaptanlığı eğitiminin istihdam açısından planlanmasıyla ilgili bir bu isimde bir tez yazmış ve bu tezle 23 Eylül 2020 tarihinde mezun olmuş. Erlikin gerçek sesini dinlettireceğim hep birlikte dinleyelim ve izleyelim de aynı zamanda kendisini. tutulma oranları da 3.04 olarak geçiyor. Tabii buradaki e, denetim sayılarına baktığımız zaman genel kargo 13.18 denetim yapılmış e, ve yolcu gemileri içinde 681 e, denetleme ders ediyoruz. Ticari yatlarda da bu sayıda 690 olarak gerçekleşmiş. Herhalde bir sunum kop, herhalde bir sunum koptu. Duyabiliyor musun Sesim geliyor musun? duruma koymuştum ama. Ee, yani işte sunum... Erlik, yani Tansu Özmen'i araştırırken bir isim daha dikkat, dikkatimi çekti. Değerli emniyet birimlerimizden ve devletimizi korumakla görevli tüm devlet görevlilerimizin dikkatini çekmek istiyorum buraya. Bu isim Ali Erkan Bezirgen görüntüsünde görüyorsunuz oralarda nerelerde gerekli orada yapılması gerekir aksi takdirde her bir koya bir marina yaptırmak ve her koyda Ali Erkan Bezirgan Bodrum ve Turgut Reis marinalarında Aydın Doğan'ın sahip olduğu Doğan grubu adına işletmeciliğini yapan birisi Erlik yani Tansu Özbey ile birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde birlikte derse giriyor Ali Erkan Bezirgan aynı zamanda eski bir Fransızca hocası. Hatta yani burada biraz bu, bu kısım iddia olacak. Belki bir ihtimal Erlik'in Fransızca bilgisini e, ne buraya dayandırıyorum. Ama tabii ki de bu iddia. Yani belki Fransızca öğrenirken Ali Erkan Bezirgan ona yardımcı olmuş olabilir Erlik yani Tansu Özbey'e. E, bir diğer dikkatimi çeken husus da şu doğrudan ilgisi olduğunu iddia etmiyorum ama sadece dikkatimi çektiği için bakın bakın sadece dikkatimi çektiği için paylaşmak istiyorum. Ee, burada e, belki sağda solda bir yerlerde duymuşsunuzdur. İnan Kraach var. İnan Kraach ve Ali Erkan Bezirgan 2007 ve 2008 tarihlerinde üst üste aynı anda ödül alıyorlar. Yani ilginç geldi bana. Daha doğrusu Ali Erkan Bezirgen araştırırken buna rastladım. Ödül aldıkları yer Skalite adı verilen yarı kapalı elit bir organizasyon. <gülüyor> İsmi de biraz ilginç bir şey. Skalite. Neyse. Bu Skalite adlı organizasyondan ödül alıyorlar. Bu elit bir organizasyon. Burada asıl dikkatimi çeken de... Yani doğrudan e, sanki görev almış gibi değil. Sadece yani onların ödül aldığı dönemle Türkiye'de yaşanan olayları karşılaştırdım ve bazı e, şeylere ulaştım. Doğrudan bakın onlarla alakası yok. Ama ödül aldıkları yılda Türkiye'de yaşanan olayları hani dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar neler oldu? 2007 ve 2008 yıllarında. E, Hrant Dink suikasti, YouTube'un yasaklanması, Cumhuriyet mitingleri, Zirve Yayın Evi katliamı, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı olayları bu 367 meselesi, e, Şırnak PKK katliamı, Dağlıca saldırısı, başörtüsü meseleleri çeşitli işte e, gündem olan şeyler, e gibi gibi, e, Güngören patlaması, Kutlusi Okkar'ın ölümü, Isparta bilim insanlarının öldüğü uçak kazası hadisesi, gibi gibi şeyler Türkiye'de de yaşanmış. Ben sadece hani burada dikkatinizi çekmek istedim. Ee, doğruluğu tartışılır. Bu bir iddiadır. İddi Aslında iddia da değil. Sadece dikkatinizi çekiyorum. Yani ödül aldıkları dönemde böyle şeyler olmuş. Ve ikisi de iki yıl üst üste ödül almışlar. Ee, ve yani bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum. Sadece dikkatimi çektiği için paylaşıyorum, hatırlatmış olayım. Bir de parantez olarak şu konuya değinmek istiyorum. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Ben bu bilgileri FETÖ-Ergenekon işbirliği ile ilgili teorimi kanıtlamak için bakın ben böyle düşünüyorum. FETÖ ve Ergenekon'un işbirliği 28 Şubat'tan bu yana hatta 12 Eylül darbesinden bu yana e, söyleniyor. E, ve 28 Şubat'ta da işbirliği yaptıklarına ve 28 Şubat'ta yargılanan FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkmış durumda günümüzde. Bu nedenle bu FETÖ ve Ergenekon işbirliğini kanıtlamaya dair kendimce bazı araştırma ve hamleler yaptım. Bu amaçla yaptığımı bakın özellikle dikkatimi çekiyorum. Herhangi bir kötü niyet, art niyet benimle ilgili aramayın. Bakın şimdi bu fil bilgileri FETÖ-Ergenekon işbirliği ile ilgili teorimi kanıtlamak için Bakın yemlemek amacıyla altını çiziyorum yemlemek amacıyla kasıtlı olarak cevheri güvene gönderdim. Zaten zaten yayınlamayacağı ihtimalini de düşündüğüm için bile bile gönderdim. Zaten eğer yayınlamazsa FETÖ ve Ergenekon işbirliğini savunduklarını anlayacaktım. Ee, eğer yayınlamış olsalardı o zaman hani herhangi bir bağlantısı yok ya da işte şey yapmıyor gibi hani düşünülebilirdi. Yani her türlü kazan kazan olacaktı yani benim için. Sonuçta yemlemiş oldum onu. Ki zaten herhangi bir yayınlayacağını da düşünmedim. Hiçbir şekilde. Zaten eğer yayınlamazsa FETÖ ve Ergenekon işbirliğini onun savunduğunu anlayacaktım. Ve böylece deşifre etmiş olacaktım. Tabii bu salak fetullahcı Cevheri Güven <gülüyor> bunu paylaşmadı. Üstüne üstlük gitti inadına Sedat Peker destek videosu çekti. Ha, bir de yani gönderdiğim zamandan sonra bunu yaptı. İşe gireince. Ee, sağ olsun tabii. Ee, uzun yıl uzun zamandır düşündüğüm e, ancak netleştiremediğim FETÖ ve Ergenekon terör örgütleri işbirliğini de böylece kanıtlamış oldu. Yani. Onların aleyhine olacak bu bilgiyi, erlik ifşasını paylaşmayarak aslında onlara destek oldu. Olay bu ve bunu da kanıtlamış oldu. Zaten böylece kanıtlamış oldu FETÖ ile Ergenekon'un, Ergenekon terör örgütlerinin işbirliğini yani 12 Eylül'den 28 Şubat'tan bu yana neyse 15 Temmuz'da da o ve 15 Temmuz sonrasında da halen devam ediyor işbirlikleri. Yani bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Ee, ben de böylece zaten amacıma ulaşmış oldum. Yemlemiş oldum. Ee, benim zaten hiç kimseyle bağlantımın ya da sempatimin, ilgimin olmadığını devletimiz zaten biliyor. Benim kimseyle bir bağım yok. Hiçbir şeyle bağım yok. Baya dümdüz, sade bir vatandaşım. Bütün kayıtlarım, bilgim zaten devlette mevcut. Yani bir sıkıntı yok. Bir de bu anlattığım bilgiler önemli. Bunu asla unutmamalısınız. Ve unutulmamalıdır ki 15 Temmuz'u da birlikte yaptılar. Yani 15 Temmuz darbe girişimi bir FETÖ ve Ergenekon işbirliğinde gerçekleşmiş bir operasyondur. Bakın tekrar ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimini... FETÖ ve Ergenekon terör örgütleri yapmıştır. Bunu asla unutmayın. Erlik yani Tansı Özbey ile ilgili kısmı kapatmadan önce son olarak kesin olmayan ancak olma ihtimalini düşündüğüm birkaç durumdan da bahsetmek istiyorum. Bakın bunlar da iddia iddia kesin değil. Bu nedenle suçlamıyorum. Sadece araştırılması için kamuoyu ile ve değerli devlet görevlileri ile düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi iddia olarak düşünüyorum kesin değil dediğim şeyler şu. Birincisi, Kars Sarıkamış Yurtsever Gençlik Derneği adındaki PKK terör örgütü illegal yapılanmasının başkanı Tansu Özbey olarak geçiyor. Ancak aynı kişimi bilmiyorum. Araştırılmaya muhtaç bir konu ve bu sadece böyle düşünüyorum. Kesin değil. İkincisi, Aydın Doğan ile Fetullahçı çetenin başı Gülen'in geçmişteki ilişkisinde göz önünde bulundurarak Erlik yani Tansu Özbey'in Aydın Doğan için köprü vazifesi, vazifesi görerek Afrika'daki FETÖ okulları için FETÖ ile finansman yatırım ara buluculuğu yaptığını düşünüyorum. Yani erliğin e, çeşitli yerlerde işte Afrika'yı boydan boya dolaştım vesaire vesaire gibi bayağı böyle detaylı seyahat bilgileri anlatmasından düşünüyorum. Araştırılmaya muhtaç bir konu böyledir demiyorum suçlamıyorum sadece düşünüyorum. Sadece dikkatinizi çekmek istiyorum. Kesin değil. Bakın kesin değil. Bir de üçüncü ihtimalde son olarak Ümit Özdağ'ın Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını deşifre etmesi için ona bilgiyi sağlayan kişi belki Erlik yani Tansu Özbey olabilir. Araştırılmaya muhtaç bir konu. Böyledir demiyorum. Suçlamıyorum. Sadece düşünüyorum. Bakın bu da bir iddia. Ama kesin değil. Türkiye'mizde çok ciddi bir oyun oynanıyor. Çeşitli milli ve manevi değerler üzerinden savunuculuk yapan bu sözde kişilerin aslında bir terör örgütü aparatı olduğu gerçeğinde göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Türkiye milletine şunu söylemek istiyorum. Yüce devletimize sımsıkı sarılın. Oyunlara gelmeyin ve devletimize bayrağımıza sahip çıkın. Bütün oyunları bozun. Gerçeği bilmelisin. Çünkü gerçek seni özgür kılar.